Başkentler arabasız kent günü kapsamında caddelerin tadını çıkardı. Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte bisiklet sürücüleri araçların krallığına son verdi. Bahçelievler 7. cadde trafiğe kapatıldı. Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde arabasız kent günü etkinliği gerçekleştirildi. Bisiklet severlerin konvoyu gamalı bayrağın sallanmasıyla başladı. Etkinliğe! Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu başkanı Büyükelçi Nikolos Mayer, Hollanda Ankara Büyükelçisi Klaas Tanyet ve çok sayıda başkentli katıldı. <gülüyor> bisiklet kullanımını arttırmak için bazı belediyelerin yaptığı çalışmalara dikkat çekildi. Avrupa Birliği ile işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. <gülüyor> Çevre kirliliği, emisyon ve trafik kazalarının azaltılmasının vurgulandığı bisiklet konvoyunda keyifli anlar da yaşandı. <gülüyor>